Merhaba, Londra'da Wallace Collection'dayız. Rosa Bonheur'ün 1857 tarihli Dağlardaki Koyunlar isimli tablosuna bakmaktayız. Tablo, duvarda bulunan pek çok resimle birlikte sergileniyor. Ancak diğer tabloların arasında hemen dikkat çekiyor. Zira gördüğümüz manzarada ışığın kullanımı muhteşem. Sanatçı yaptığı hayvan resimleriyle ünlü. Ancak bu tabloda, Manzara da çok güzel. Manzara oldukça kompleks. Bazı yerlerde yağmur var. Aradan süzülen ışığı görüyoruz. Koyunların postlarındaki renkler, ön plandaki çimen üzerindeki fırça darbeleri hakikaten çok güzel ve dediğim gibi kompleks bir manzara. Bu tablo detaylara verdiği önem ve Akademik tarzın dışında bir şekilde, doğayı gerçekçi şekilde inceleyerek yansıtma özelliğiyle bana Pre-Raphaelist resimleri anımsatıyor. 19. yüzyılda kadın ressamlar tarafından yapılmış tablolara baktığımızda genelde ev ve aileye ilişkin temalar görürüz. Ama baktığımız tabloda Rosa Bonheur doğayı resmetmiş. Sanırım dışarıda çalışmak onun için pek kolay olmamıştır. Bu baktığımız pastoral bir tablo. Sanatçının diğer tablolarında genelde hareket halindeki hayvanları görürüz. Sanatçının yaşadığı dönemde bir kadının profesyonel ressam olması pek de kolay değilmiş. Sanatçı doğada daha rahat gözlem ve çizim yapabilmek için pantolon giyermiş. Pek çok başarılı kadın sanatçı da olduğu gibi Rosa Bonheur'un ailesinde de başarılı erkek sanatçılar varmış. Rosa Bonheur de resim yapmayı bu şekilde öğrenebilmiş. Zira o dönemde kadınlar sanat okuluna kabul edilmiyorlarmış. Sadece özel resim dersleri alabilir ve amatör olarak resimle uğraşabilirlermiş. Rosa Bonheur ise bunları aşıyor ve profesyonel bir ressam oluyor. Yaşadığı dönem için bu çok istisnai bir durum. Ailesi onu bu alanda çok destekliyor. Babası ve kardeşleri ressam. Annesinin de tam desteğini alıyor. Sanatçı sadece spesifik bir alana odaklanmasına, hayvan ressamı olarak tanınmasına rağmen ticari anlamda çok başarılı oluyor. Bu kadar güzel bir tabloyu gördüğümde ve bunun kadın bir sanatçı tarafından yapıldığını düşündüğümde, Gerekli eğitim ve desteği alamadıkları için yetenekli olmalarına rağmen başarılı olamayan diğer kadınları düşünmemek mümkün değil.